3 otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Porsche Cayenne 4500 motor 450 beygir gücüne sahip V8 bir canavar araç diyebilirim arkadaşlar. Evet bu araç gerçekten şehir içi yakıt tüketimi olarak çok ciddi rakamlar ortalamayla araç buraya geldiği zaman ortalama benzinlik yakıt tüketimi 30 litre bandındaydı. Ve bu araca yine her zamanki gibi Prince'in VSI 2 8 silindir özel bir kitrim montajını yapacağız. Neden özel bir kitledik dedik? Arkadaşlar bu araçta herhangi bir performans kaybı olmaması adına çift turbo regülatör kullanacağız arkadaşlar. Evet, En önemli nokta bu araçlarda performans kaybına sebep vermemek için kullanılacak olan ekipmanlar ve bu araçta da çift regülatörü kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Çünkü aracımız 8 silindir 450 beygirlik bir, çok ciddi tork üreten, çok ciddi bir performans sağlayan bir motora sahip bu aracımız. Evet bu aracımızda dediğim gibi Prince'in VSI 2 orijinal Keyin enjektörlü kitini tercih etti müşterimiz ve bu araçta gerçekten hakkı olan bir kit. Bu araca yakışık olan kit diyebilirim. Aracımızın montajına başladık. Biliyorsunuz bu aracın montajları ortalama bizim bir günümüze alıyor. Zor bir araç ve ayrıyetten daha özenli, daha güzel ve daha alan biraz dar olduğu için bizi biraz daha zorlayan bir araç. Dediğim gibi montajımızı tamamlamaya az kaldı. Montajımız birazdan bitecek. Şifre regülatör konumlamasını yaptık. Keyin enjektörlerimizi, şabaya uygun bir şekilde çok doğru bir noktaya montajını tamamladık. Ve e, birazdan yol testine çıkacağız. Bu araçta LPG montajı sonrasında ortalama yakıt tasarruf oranımız %45 bandında bir düşüş sağlayacak ve bu şartlarda çok çok iyi bir veri. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi öncelikle bu araçlarda montaj kalitesi ve kozmetik görünüm çok çok önemli montaj yaparken. Ki bu araçta da şemaya uygun bir şekilde vsa 2'yi adeta bir inci gibi motorun üstüne döşedik arkadaşlar. Montajımız tamamlandı. Müşterimizin isteğine göre bu araçta simit tank tercih ettik. Fakat simit tank alanımız biraz sınırlı bir alandaydı ve 42 litrelik bir tank tercih ettik. Yine kullanıma bağlı olarak müşterimiz aşağı yukarı ortalamarda 200 km gibi bir yol yapacağını tahmin ediyoruz. Onun haricinde dediğim gibi bu arabalar biraz daha üst segment, biraz daha üst sınıf bir araç grubuna girdiğinden dolayı bu araçlarda tercih edilecek kitler ve yapılacak olan montaj terkçesi çok çok önemli. Her videomuzda buna özellikle vurguluyoruz. Doğru montaj, doğru ayar ve doğru ürün her zaman sorumsuz bir LPG kullanımı sağlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Herkese iyi günler.